Merhaba. Bu sunumda PTC Windchill PLM platformunun ProjectLink modülü tanıtılmıştır. ProjectLink modülü, PLM'in diğer tüm modülleriyle aynı arayüzde ve bütünleşik çalışan gelişmiş web tabanlı bir proje yönetimi çözümüdür. Bu modülün genel kabiliyetleri ekranda görüldüğü üzere proje planlama ve uygulama, doküman yönetimi, iBon ve CAD data yönetimi, iş akışı yönetimi, değişiklik ve konfigürasyon yönetimi, görüntüleme ve raporlama kabiliyetleri olarak özetlenebilir. Tabii Winchill PLM platformunun sağladığı genel kabiliyetlerde de bunun üzerine ilave edebiliriz. Sunumun devamında Winchill Project Link modülünün tanıtım demosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Bir web tarayıcı üzerinden Winchill PLM sistemimize kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizle login oluyoruz. Sisteme login olduğumuzda karşımıza çıkan ilk alan ana sayfamız. Ana sayfada da ilk göze çarpan tasks bölümü. E, bu tabi görevlerimin bulunduğu alan. Bana atanmış olan tüm görevleri buradan takip edebiliyorum. Dolayısıyla buradaki e, örneklerde görüldüğü üzere e, iki tane görev. Birisi bir tasarım datasıyla ilişkili başlatılmış. Bunların ikisini tamamlamış görünüyorum. Hangi projeyle ilgili başlatılmış, deadline'ım neymiş, ne zaman esayen edilmiş görev kim tarafından oluşturulmuş vesaire. Bunları takip edebiliyorum. E, açık olan bir görevim var. Bunu da burada görüyorum. Ve deadline geçtiği zaman e, şayet bir deadline tanımlanmış olsaydı onun da kırmızıya dönüştüğünü görecektim. Diğer kategorilerde filtre seçeneklerini dinamik olarak seçebiliyorum. Dilediğim kadar burada farklı kategoriler için filtre seçenekleri de oluşturabilmem mümkün. Bunun için admin olmam gerekmiyor. Bakın burada e, bir proje ile ilgili başlatılmış olan ve diğer projelerle ilgili başlatılmış olan action item'lar yani action item'larla ilgili bir sonraki adımlarda daha detaylı bilgi aktarıyor olacağım. Bununla ilgili görevlendirmelerin genel durumları işte bir kimisi iptal edilmiş, kimisi çözülmüş, kimisi hala açıkta bekliyor, kimisinin deadline'i geçmiş, kırmızıya dönüşmüş. Hangi projelerle ilgili olduğu vesaire bunların detaylarını görebiliyorsunuz. Veya tam action item'dan bağımsız farklı konularda e, tamamıyla müşterinin ihtiyacına yönelik e, tanımlanmış iş akışlar üzerinden gelen görevlendirmeler olabilir. Mesela buraya baktığımızda bir doküman e, üzerinden başlatılmış bir onay süreci benim onayım için e, burada görünüyor. E, Deadline'i geçmiş henüz onaylamamış görünüyorum ve hangi projeyle ilgili olduğunu da burada görebiliyorum. Başka bir yayın süreci var. Hava fitresi kullanım talimatının onay süreciymiş. Bunu yayınlamak üzere bana onaya gönderilmiş olduğunu görüyorum. Veya hava giriş sorunu ise adıyla bir problem raporu bana atanmış görünüyor. Bu problem raporu veya diğer taskların içerisine girdiğimiz zaman bunlarla ilgili tüm detaylara ulaşabiliyoruz. Hava girişi sorunu varmış. Bir dizayn problemi olarak görünüyor. Çekiş gücünü etkiliyormuş. E ETH olarak bu problem raporunu başlatan kişi bir mobil uygulamadan veya bir laptopdan başlatmış olduğu bu problem raporu üzerinde böyle bir fotoğrafı ilişkilendirmiş ve buraya dahil etmiş. Ben bu fotoğrafı buradan direkt açıp görebiliyorum. ve e, Daha detayına inecek olursak ben e, bu sürecin içerisinde kimlere görevler e, atanmış. Benden önceki adımlar değer tamamlanmış görevler varsa onların değerlendirmesi ne olmuş, komentleri ne olmuş vesaire bunları görebiliyorum. Ve aynı zamanda değerlendirme kriterlerine göre iş akışını buradan seçtiğim herhangi bir seçeneğe göre yönlendirebiliyor olacağım. Impact kısmına baktığımızda etkilenen dataların buraya eklendiğini görüyoruz. Böyle bir tasarım datası eklenmiş ve bununla ilgili de bir görüntü hazırlanmış. Bu CryoView ortamında yani bizim görüntüleme programında hazırlanmış olan aslında hatayı daha pratik bir şekilde sistem üzerinden doğrudan hazırlayabildiği bir görüntü üzerinden tariflemiş görünüyor. Bunu açabiliyoruz doğrudan CryoView içerisinde. Açtığımız zaman da bu kullanıcının hatayı tariflediği tüm detayla bu ekranda görüp ve elde edebiliyorum. Dolayısıyla hem bana sahne edilmiş olan görevleri ve bu görevlerle ilgili değerlendirmeleri yapabileceğim task alanı ciddi anlamda e, bu sistemin otomasyonu için gerekli bir e, kabiliyet. E, mesela burada diyelim ki konfirm e, edelim. E, değişiklik talebinin açılması e, üzere ilgili talebi bir sonraki başlıyor. E, etaba iletelim. Winchill ürün içerikleri ve ilişkili süreçlerinin yönetiminde product ve library alanlarını proje içerik ve süreçlerinin yönetiminde ise projek ve program alanlarını kullanıma sunar. Product ve library alanları Winchill PLM platformunun ürün data yönetimi ya da üretim veya servis içerik ve süreçlerinin yönetimine yönelik modüllerin kurulumuyla gelen alanlardır. Örneğin, product dediğimiz alanlarda artık proje aşamasından çıkmış, seri alınmış her bir ürün grubuna spesifik içeriklerin yönetimi, bunların revizyon süreçleri, hata kayıtları, değişiklik talep ve bildirim süreçleri, üretim veya servis bonumları, opsiyon ve varyant yönetimi gibi kabiliyetler sağlanmaktadır. Burada görüldüğü üzere her bir ürüne spesifik farklı productlar tanımlanmış ve her bir product'ın team adını verdiğimiz bir takımı mevcut. Takım içerisinde de farklı yetkilerle donatılmış roller bulunmakta. Bu rollerin altına eklenen her bir kullanıcı artık bu rolin yetkisiyle bu product içerisindeki dokümantasyonu ve diğer süreçlere erişim imkanı sağlayabilmektedir. Library alanında adı üzerinde kütüphane. Bu kütüphane amaçlı burada daha çok standart parçaların ve ortaklaştırmış parçaların yönetimine yönelik alanlar. Daha kısıtlı erişim yetkileriyle daha fazla katılımcının bu alanlara erişimi sağlanmakta ve ortak parça kullanıma yönelik kabiliyetler arttırılabilmektedir. ProjectLink modülü modülüyle gelen proje yönetimi araçlarıyla gelen proje ve program alanlarında ise proje alanda özellikle her bir projeye spesifik proje planları ve dokümantasyonu yönetilebilmekte. Program sekmesinde ise daha çok birden fazla projenin bağlantılı olarak yönetilmesi gerektiği durumlarda programlar tanımlanmaktadır. Burada gördüğü üzere A firması programı oluşturmuş durumdayım ve bu A firması A firmasına yönelik takip ettiğim projeleri içeriyor. Burada iki proje tanımlanmış durumda. Birisi tedarikçi bağlantılı bir proje ve bir diğersi iç projelerinden birisi. Birinin şu andaki tamamlanma yüzdesi %20.7 Diğeri ise %55 Dolayısıyla ben buradan dilediğim zaman Bu projelerin detaylarına Bu kendi linklerini tıklayarak Gerek proje planı detayına gerekse proje dokümantasyonuna erişebiliyorum Proje alanına tekrar döndüğümüzde Burada birçok projenin tanımlandığını görüyoruz Projeler mekanik ve elektronik tasarım dataları dahil olmak üzere Proje ile ilgili olabilecek tüm dokümantasyon ve süreçlerin son derece kontrollü ve güvenli yönetildiği alanlardır. Project Link, ofis uygulamalarıyla tam entegre doküman yönetimi ve bilgiye en hızlı erişimi mümkün kılan, çok gelişmiş arama özellikleri sunan web tabanlı bir proje portalıdır. E, proje yöneticisi ve sorumlular dilediği lokasyondan sadece bir web browser üzerinden proje planı ve dokümantasyonuna erişebilir. Burada mevcut tüm projelerinizi tanımlayıp yönetebileceğiniz gibi bazı uluslararası standartları karşılayan tasarım gözden geçirme, yeni ürün tanıtımları veya Six Sigma, APQP, ISO gibi kalite süreçlerini destekleyen proje şablonlarını da kullanmanız mümkündür. Şimdi mevcut projelerden birine göz atalım. Projede öncelikle karşımıza çıkan detay sayfası. Bu detay sayfasında bir proje tanımlanırken o projenin niteliklerine ilişkin tüm parametreleri tanımlayabilmeniz mümkün. Burada standart proje parametreleri dışında tamamıyla müşteriye spesifik yeni parametrelerin tanımlanması mümkündür. Örneğin burada müşteri örneği sonradan tanımlanmış bir parametre. Sizde örneğin bütçe sınıflandırması yani projelerin bütçelerine göre sınıflandırmasına ilişkin yeni bir parametre tanımlamak istiyorsunuz. 0 ile 100 bin arası bütçeli projeler. 100 bin 200 bin arası 200 bin ve üzeri gibi bu tür sınıflandırmaları yapabileceğiniz yeni bir parametre tanımlayabilirsiniz ya da buna benzer farklı birçok parametre tanımlayabilirsiniz. Bunlar size ne gibi kolaylıklar sağlayabilir? Özellikle ileride bir raporlama yapmanız durumunda bu parametreler üzerinden raporlar alabilirsiniz. Örneğin bana bütçe sınıfına göre projeleri raporla ya da işte müşteri bilgisine göre projeler raporla gibi benzer parametreler üzerinden çok farklı e, raporlar alabilmeniz mümkün. Diğer e, önemli bir kabiliyeti tabii ki projeye ilişkin tüm dokumentasyonu yönetimi buna mekanik ve elektronik e, tasarım datalarınız da dahil olmak üzere. istediğiniz e, klasör hiyerarşisini oluşturabilirsiniz. İstediğiniz kurallar tanımlayabilirsiniz. İstediğiniz doküman tipleri ve kategorileri oluşturabilirsiniz. E, tabi bunların çoğu yenisi Türkçe olabilir burada görüldüğü üzere. E, tabi baktığımızda e, özellikle işte dokümanlar tarafında e, farklı uzantıda veya formatta olabilecek tüm dokümanları yönetebileceğiniz gibi aynı zamanda ofis uygulamaları ile yine tam entegre doküman yönetimi imkanı sağlayabilirsiniz. Bir dökümanın bilgi sayfasına gittiğimizde bu dökümanla ilişkili tüm bilgileri, parametreleri veya sonradan tanımlanabilecek tüm parametreleri görüntüleyebilirsiniz. Dökümanı açtığınız zaman sistem bana dökümanı check out etmek isteyip istemediğimi soruyor. Yani dökümanda bir değişiklik yapmam söz konusu ise bu dökümanı check out ederek değişikliğe başlayabilirim. Baktığımızda şimdi dökümanda yeni bir değişiklik yapalım. Örneğin burada insert e, komutuyla sistemde standart bazı parametrelerimi buraya ekleyebilirim. Bakın e, dökümanın ismini buraya getirdim. Aynı zamanda dökümanın numarasını da buraya getireyim. Cycle adımı Inwork'teymiş bunu da getirelim. Aynı zamanda sonradan tanımlamış olduğum herhangi bir parametreyi de buraya ekleyebilmem e, mümkündür. Bakın dökümanda değişiklikler yaptım ve dökümanı direkt buradan artık check in diyerek sisteme tekrar gönderebilmem mümkündür. Dökümanı çekin işlemler tamamlandı. Ben buradan aynı şekilde dökümanı e, mesela compare ederek e, versiyon 1 ile e, diğer versiyon arasındaki farkları bana karşılaştır diyebiliyorum. Karşılaştırma tablom sonuçlandı. Bakın karşılaştırma tablosunda yine burada görüldüğü üzere farklılıkları doğrudan raporlayabilme gibi bir imkanım oldu. Diğer tarafa tekrar geçtiğimizde buradan Winchill sayfasına erişebiliyorum. Bakın bunun detay bilgilerini buradan görüntüleyebiliyorum. Dilediğim zaman da doğrudan Winchill sayfasına erişebiliyorum. Buraya ulaştıktan sonra burada gördüğünüz gibi dokümanın bakın iterasyonun otomatik olarak ilerlediğini görüyoruz. Story kısmına geldiğim zaman... Eski yapılan çalışmanın burada kayıtlı olduğu yeni yapılan çalışmanın da yeni bir sürüm olarak buraya kayıt olduğunu görüyoruz. Bakın burada root dediğimiz e, işlemle tamamıyla yine herhangi bir dokümantasyon tipine e, özel e, veya bir projeye özel olarak farklı e, iş akışları çalıştırarak bunun onay veya yayın süreçlerini sağlayabiliriz. Mesela release routing dediğimiz bir süreç e, tanımlayarak burada bu dokümanın in work etabından release etabına geçmesini e, sağlıyor olacağız. Approver, e, Observer, Reviewer gibi roller tanımlamış. Bunlar tamamıyla size özel yeni e, süreçlerinizde e, tamamıyla Türkçe olabilecek veya farklı birçok yeni roller tanımlayıp iş akışlarına dahil edebilirsiniz. Bu Approver benim dökümanımı onaylayacak olan kişiler e, işte örneğin Barış Doğan ve Burak Uzun e, onaylayacak kişiler olsun ve review edecek kişiler de e, Demir olsun. Ne istediğimizde Onaylayacak kişinin e, görmesini istediğimiz açıklamalar e, lütfen e, onaylayınız gibi e, devam ettiğimizde bunun onayı için e, bana ne kadarlık bir e, süre lazım. Yani karşıda approver için bir deadline belirleyebiliyoruz. İşte 10 gün olabilir ya da direkt due date deyip buna gün verebiliriz. Notify Assign'i ve Notify Routing Initiator yani beni ve e, assign edilen kişileri bir gün öncesinde tekrar bu onaya dair hatırlatma gönder şeklinde ve devamında ise yine aynı şekilde bu işin sonunda şayet 4 Parti yani winch ile dahil olmayan herhangi bir kullanıcıya da mail adresi üzerinden bilgilendirme göndermek istediğim takdirde işte bu adrese de bilgilendirme göndersin. İstediğim kadar ekleyebilirim buradan ve aynı zamanda dokümanı da eteç olarak bu arkadaşa göndersin diyebiliyorum. Finish dediğim andan itibaren bu dökümanla ilgili onay süreci başlamış oluyor. Dökümanın onay sürecinin ne aşamada olduğunu görmek istediğinde ise Workflow alanından şu an kimde döküman ne bekliyor bunların hepsinin detaylarını buradan erişebiliyoruz. Şu an Cihandemir, Barış Doğan, Burak Uzun ve Serdar Murt üzerinde bekleyen görevler var. Şimdi başka bir ekrandan Demirle login olduğumuzda Buradan diğer ekrandan Demirle login olduğumuzda bakın Demir kullanıcısının task sayfasında bu onayla ilgili talebin buraya iletildiğini görüyoruz konu burada task içeriği de burada yazılan açıklamayı burada görebiliyorsunuz approve reject, revise gibi seçenekler burada mevcut tabi bunlar tamamıyla yine buradaki içeriklerde türkçeleştirebiliriz Yeni iş akışları tanımlayabilme imkanınız ee, mümkün. Buradan OK uygundur dediğimizde Approve e seçeneğiyle Complete ettiğim andan itibaren ben üzerimdeki task artık e, tamamlamış oluyorum. Tekrar buraya gelip e, ekranımızı refresh yaptığımızda ise artık bu iş akışının bu arkadaşımız Cihan Demir tarafından onaylandığını ve buna dair e, diğer vesaire açıklamalarında burada olduğunu ne zaman e, bu işi tamamladığını ve görebilmemiz mümkün. Yine aynı şekilde Barış Doğan ve Burak Uzun içinde bu sistem onayları bekliyor. Her iki kullanıcının da onayları vermesi akabinde ve keza yine diğer kullanıcı içinde yaptığımızda bunu artık burada tekrar refresh ettiğimiz anda bütün onayların tamamlandığını bu dokümana ilişkin ve life cycle adımının yayın etapına geçtiğini görebiliyoruz. Döküman ve tasarım gözden geçirme ve onay süreçlerini bu şekilde otomasyonu sağlıyoruz. Bir projenin olmazsa olmaz unsuru tabii ki proje planı. Mitchell Project ProjectLink tanımlanan her bir proje altında bir veya ihtiyaca göre birden fazla proje planı oluşturabilme imkanı sağlar. Bir proje planının detayına baktığımızda projenin tüm fazlarıyla tanımlandığını görebiliyoruz. Her bir aktivitenin detayına baktığımızda da aktivitenin hedeflenen başlangıç ve bitiş tarihleri gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihlerini her bir görevin tamamlanma ücretsini ve anlık statüsünü görebiliyoruz. Ee, aynı zamanda birbirine bağlı başlaması ve bitmesi gereken aktiviteler için çeşitli koşullar tanımlayabiliyoruz. Aynı anda başlasın, bu bittiğinde diğeri başlasın ya da başladıktan 3 gün sonra diğeri başlasın gibi bu tür koşulları aktiviteler arasında tanımlayabiliyoruz. Başlangıç ve bitiş tarihleri dışında aynı zamanda tanımlamak istediğimiz deadline'lar varsa her bir aktivite için bunlar tanımlayabiliyoruz. Deadline'ların öncesinde sonrasında otomatik bilgilendirmeler veya ilgili amirine ya da proje yöneticisine otomatik mail ile bilgilendirme şeklinde bilgilendirmeler yapabiliyoruz. Aynı zamanda her bir e, aktivite için görevlendirilecek kişileri de birer kaynak olarak tanımlayabiliyoruz. Proje kaynağı e, bir insan e, da olabilir. Alınan bir hizmet de olabilir veya kullanılan bir tezgah vesaire. herhangi bir e, proje kaynağı tanımlamak mümkün. Maliyet bilgilerini de görüyoruz. Bu maliyet bilgilerini e, sistem nasıl hesaplıyor? Proje içerisinde e, daha öncesinde izah etmiştim. Takımlar bulunmakta. Yani bu proje içerisinde görevlendirilecek tüm bireyler bu takıma eklenmeli. Yine rol bazı olarak bu kullanıcıları tanımlıyoruz ve bu projeye bu rolün yetkileriyle erişebilmesini sağlıyoruz. Proje takımına eklenen her bir birey aynı zamanda projenin bir kaynağı olarak atanmış oluyor. Burada görüldüğü üzere hem takım içerisinde kullanılan roller hem de kullanıcılar doğrudan birer proje kaynağı oluyor. Dilerseniz yeni kaynak oluşturabilirsiniz gerek insan kaynağı olarak gerekse tezgah alınan herhangi bir hizmet vesaire birer kaynak olarak tanımlamanız mümkün sisteme eklenmiş olan her bir kaynağı da güncelleyerek kullanım başı maliyet ya da saat başı maliyet bilgilerini girebilirsiniz Dolayısıyla buraya girilen maliyet bilgileriyle proje planında bu bu kaynakların tüm aktiviteler nazarında kullanım durumuna bakarak sistem size bir öngörülen maliyet hesabı yapabilmektedir. Belirlenen zamanlarda, örneğin proje planını ilk oluşturduğunuz ve başlattığınız anda bir baseline alarak, dilediğiniz zamanlarda bu baseline'a göre proje planının anlık durumlarını karşılaştırabilme imkanı sağlayabilirsiniz. Örneğin Variance Report dediğimiz alanda baktığımız zaman işte hedeflenen e, süre neydi bir aktivite için tamamlanma e, süresi ne oldu gerçekte e, gibi işte maliyette yine şekilde e, varyans cost dediğimiz alanlar işte hedeflenen maliyeti neydi gerçekleşen maliyeti ne oldu gibi e, bu variance e, alınan e, bezlayana göre e, gerçekleşen planı karşılaştırabilme imkanı sağlıyor dolayısıyla özellikle kaynakların performans durumlarında takip açısından bu varyans reportu çok faydalı olarak görebiliriz yine aynı şekilde tüm proje planının daha grafiksel bir ortamda görüntülenebilmesi adına Gantt Explorer kullanabilirsiniz bu Gantt Explorer'da her bir proje fazının ve alt aktivitelerinin birbirine bağlı aktivitelerin aynı şekilde burada daha grafiksel bir ortamda görüntülenebilmesi, aktivitelerle ilişkin tüm detayların yine görselliğinin ön planda olduğu ve birbirine bağlı görevlerin rahatlıkla buradan ayrıştırılabildiği bir alan oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bu Gantt Explorer'un kullanımı çok fayda sağlamakta. Burada Gantt Explorer içerisinde aynı zamanda Capacity Report da görüyoruz. Capacity Report ekranında ise proje içerisinde görevlendirilen her bir kaynağın hangi tarihler arasında yoğunluğunun olduğu ve proje içerisinde ne kadar sıklıkla kullanıldığının takibini yapabilme imkanı sağlıyorsunuz. Sunumun başında Wincher Project Link modülünün Microsoft Project yazılımıyla çift yöne entegre çalışabildiğini belirtmiştik. Buradaki bakın Edit Plan, Export ve Import Plan seçeneklerini görüyoruz. Özellikle Import Plan yeteneği hali hazırda daha öncesinde MS Project ortamında hazırlanmış olan proje planlarının çok pratik bir şekilde Wincher Project Link modülü içerisine import edilerek buradan yönetilmeye devam edilmesini mümkün hale getiriyor. Eksport planda kez aynı şekilde e, Tam tersi durumda Buradan herhangi bir proje planına export edilerek MS Project ortamında Görüntülenebilmesi için gerekli formatı üretebiliyor Edit plan ise e, Şayet e, MS Project Kullanmaya e, daha aşina e, Bir kullanıcı isek e, Doğrudan e, bu mevcut planı MS Project ortamında Edit edip MS Project içerisinden de e, Buraya tekrar check-in yapabilmesini e, sağlamamız mümkün. E, dolayısıyla MS Project ile çift yönlü entegrasyon imkanı da burada e, göze çarpıyor. Yine aynı şekilde mevcut proje planını e, herhangi bir formatta dışarıya export ederek e, bu proje planını Excel veya PDF gibi ortamlarda görüntüleyebilme imkanı e, sağlamış olursunuz. Burada görüldüğü gibi tek bir proje Gantt Explorer'da görüntülenebilir ve kapasite report alınabilirken Birden fazla projede aynı anda Gantt Explorer'da görüntülenebilir ve tüm projeler açılmış olan tüm projeler için kapasite report alınabilir. Baktığımızda tüm projeleri herhangi iki proje seçip Gantt Explorer'da göster dediğimde ya da tabii ikiden fazla da olabilir. Bu projeler aynı anda Gantt Explorer'da açılabiliyor ve açılmış olan tüm projeler üzerinden kapasite report alınabilir. Dolayısıyla tüm projeler, açılmış olan tüm projeler bazında kaynakların kullanım durumu raporlanabilir. Winchip ProjectLink'te Link'te bir proje ilişkin tüm teslim dosyaları ilgili aktivitelerle proje planı üzerinde ilişkilendirilir. Dolayısıyla bir proje yöneticisi projenin genel durumlanlık olarak takip edebiliyorken, aynı zamanda her aktivite içerisinde teslim edilmesi gereken dosyalara anlık olarak erişebilmektedir. Ee, örnekte görüldüğü üzere e, bir aktivite tamamlanmış ve aynı zamanda teslim e, dokümanlarda aktiviteyle ilişkilendirilmiş durumda. Proje yöneticisi veya herhangi bir proje katılımcısı bu linki tıkladığı takdirde doğrudan e, bu teslim e, dosyasına erişebiliyor. Bu bir doküman da olabilirdi. Burada görüldüğü üzere bir e, tasarım datası da olabilirdi. Dolayısıyla proje yöneticisinin e, bu dosyayı e, doğrudan proje planı üzerinden erişilebilir hale e, getirmiş olduğunu görüyoruz. Winchel Project Link modülüyle gelen bir diğer önemli kabiliyet Action Item yani görev atama fonksiyonu. E, Winchel'de Action Item ile bir data ile ilişkili olarak görevlendirme yapılabileceği gibi Tamamıyla datadan bağımsız, aksiyon atanmaz şeklinde görevlendirme de yapılabilir. E, tabii herhangi bir proje altında dilediğiniz kadar action item başlatabilirsiniz. Bir action item'i başlatırken dikkat edecek konular. Öncelikle bu görevin e, kısa bir tanımı. Örneğin prototip çalışması yapılacak. Bu görevlendirecek kişi ve aynı zamanda e, görevin kısa tanımı. E, bunun dışında görev termin e, tarihi. Diğer e, tabi detaylar var. Dilerseniz bunları eklemek isterseniz aynı şekilde. Baktığımızda e, prototip çalışması istedik. Prototip e, kategorisini seçtim. Bu bunlar tabi e, ihtiyacı özel konfigüre e, edilebilir alanlar. E, state bölümünde ise bu görevi şayet ben kişiye atamak istiyorsam esane olarak e, seçip başlatıyorum. Diğer detaylar var tabii ki burada e, bazı standart parametreler var. Aynı zamanda ee, harcanacak efor ve e, işin risk durumu, maliyet vesaire gibi faktörlerde burada dilersek doldurabileceğimiz alanlar mevcut. Tabi ihtiyacı özel yeni alanlarda buraya eklenebilir. Finish dediğim andan itibaren artık bu kullanıcıya bu görevlendirmeyi yapmış durumdayım. Kullanıcı aynı zamanda maille bir bilgilendirmeye gitti. Ee, kullanıcının mail hesabına baktığımız zaman bu içerikte bir mail geldiğini görüyoruz. Kullanıcı bu mail'in linkini doğrudan tıklayarak Vinci sayfasında ilgili action item sayfasına erişebilir. Action Item'da tabi tabii görevin detaylarını buradan görüntüleyebilir. Kullanıcı bu aksiyonu alıp yapmaya başladığında rutin olarak bu action itemı güncelleyerek görevi esane eden kişi anlık bilgilendirmeler yapmış olabilir. 50lik kısmını tamamladığım durumda varsayacak olursak artık bu durumda görevi görevlendirmeyi yapan kişinin sayfasında... Bu işin %50'li kısmının tamamlandığını görüyoruz. Şayet kullanıcının bu görevi tamamlaması halinde %100 olarak güncellemesi halinde. Bakacak olursak burada Serdar Murt kullanıcına yani bu görevi ilgili kullanıcıya, esayneden kullanıcıya baktığımızda bunun, bu çalışmanın tamamlandığına dair action item, prototip çalışması, as been resolved şeklinde bir mail geldiğinde görüyoruz. Dolayısıyla bu işin yapıldığından yanlık olarak haberdar olabilme imkanı mevcut. Dolayısıyla tekrar buradaki task alanına tıkladığımda bu işin %100'ü kısmının tamamlandığını ve statüsünün check ikonuyla burada güncellendiğini görüyoruz. Şimdi burada tamamıyla bir datadan bağımsız bir görevlendirme yapmış oldum. Aynı zamanda bir doküman bir tasarım datası vesaire bunun üzerinden de bir görevlendirme yapmam mümkün. Bakın burada bir tasarım datası vardı. Bu tasarım datası üzerinden de rastgele bir görevlendirme yapmam mümkün. Burada yine Action Item sekmesi. Buradan New Action Item diyerek bir konu üzerinden bu görevlendirmeyi başlatabilirim. Tasarımı güncelle örneğin gibi bir görevlendirme yapmış oldum. Yine e, herhangi bir kullanıcıyı seçebilirim. Şimdilik e, kendi kendimi seçip esayen edeyim. E, burada ayın 30'una gün verdik. E, görevi esayen ettik vesaire diğer detaylara girmeden kapattığımız durumda. Artık bakın konu olarak e, bu tasarım datasını görüyoruz. Aynı zamanda task sayfasına baktığımızda da e, bana gelen görevde bu subject kısmında tasarım datasının detaylarını görüyorum. Yani bana bununla ilgili bir görevlendirme yapıldığını buradaki subject alanından görüntüleyebiliyorum. Tasarım güncellemem durumunda yine aynı şekilde ben de edit diyerek bu çalışmayı bitirmem akabinde %100 olarak bunu güncelleyip action item'ı tamamlayabiliyorum. Burada tabi task sayfasından proje bazlı olarak hangi action item'ların başladığını, bittiğini takip etmem mümkün. Aynı zamanda bu işi daha pratik hale getirebilmek için var olan template'i indirerek doğrudan bir Excel template üzerinden çalışabilmem de mümkün. Bakın bu template'i indirdim ve şimdi buradan tekrar template'i açtığım zaman içerisindeki görevlendirmeleri doğrudan bu template üzerinden yapabileceğim. Örneğin dokümanları güncelle testleri tamamla gibi örneğin iki tane oluşturdum Do date vesaire bunları girebiliyorum assign kısmına mesela kime assign edeceğim? Serkan assign ettim ee, burada Cihan'e assign ettim bu işin önceliği çok öncelikli değil bunun çok öncelikli kategori kısmı bunlar hepsi Winchil'de template ile birlikte geliyor dolayısıyla bunları ben doldurduktan sonra direkt içeriye Rahatlıkla import edebiliyor olacağım. Bunları doldurup dokümanı kaydettikten sonra tekrar Winchill ekranına döndüğümüzde buradan bu dosyayı import ederek anlık olarak esayi edebiliyor olacağım. Bakın import ettiğim andan itibaren artık bu görevler başladı. Görevin biri Serkan kullanıcısına gitti, diğeri Cihan kullanıcısına gitti. Tabi Action Item fonksiyonu bu gibi görevlendirmelerde kullanılabiliyorken aynı zamanda özellikle e, toplantılar sonrası alınan aksiyonların takibi açısından da sıklıkla tercih edilen bir fonksiyon. E, Tabi bu noktada özellikle Winchell e, Proje Yönetimi modülünün Outlook'la olan entegrasyonu da ön plana çıkıyor. E, Outlook'la olan entegrasyon şöyle özellikle e, birinci e, kabiliyet e, döküman yönetimi tarafında yani bana e, gelen herhangi bir mail içerisindeki bir eteci doğrudan sisteme döküman olarak gönderebileceğim gibi aynı zamanda gelen maili doğrudan bir döküman olarak e, Winch ile ilgili proje alanına kaydedebilme imkanı sağlıyor. Buraya bakacak olursak ne Winchill döküman dediğimde ben doğrudan gelen bir e-mailimi herhangi bir proje içerisine e, kaydedebilme imkanı sahibim burada proje ve proje klasörlerini mesela mailler olarak bir klasör açmışım. Bu klasörler alanda doğrudan gelen maili herhangi bir doküman formatında kaydedebilme imkanına sahibim. Bunu finish dediğim andan itibaren bu dokümanı sisteme kaydetmiş oluyorum. Keza aynı şekilde mailin kendisinde ile gelen herhangi bir eteci kaydetmek istediğimde de aynı şekilde buradan bunu seçebilme imkanı mevcut. Yüklenen doküman ee, tabi Winchill'de ilgili klasör altına atılmış durumda. Yani buradan baktığımızda mailler klasörün içerisinde artık benim yüklemiş olduğum maili görebiliyorum. Dolayısıyla gelen dokumentasyonu kontrol olarak yönetime doğrudan Outlook içerisinden sisteme yüklenebilmesi açısından e, ciddi anlamda katma değer sağlayan bir özellik. Tekrar Outlook'a döndüğümüzde e, tabi özelliği bununla kısıtlı değil. Şimdi baktığımız zaman burada e, yeni bir toplantı oluşturmak istediğimizde e, doğrudan Winchel sekmesi yine burada görüyoruz ve New ikonuyla burada oluşturduğum toplantı ajandasını aslında paralelde doğrudan karşılığı gelen bir Winchel toplantı kaydının Winchel e, içerisinde ilgili proje altında oluşunda görüyor olacağız. Projeyi seçiyoruz, yine bu proje ile ilgili bir toplantı yapıyoruz. Bu proje ile ilgili toplantı yapıyoruz. Bu projenin konuşun olacak e, değişiklik e, talebi hakkında gibi. bir toplantı yapıyormuşuz. Bu toplantının günü ve saatini belirliyoruz. İşte ayın 17'sinde yapılacak gibi süresi bu kadar olacak. Bir ajanda, kısa bir ajanda girdiğimizi düşünelim. Bir etapta burada kimlerin katılacağını belirtiyoruz. Tabi burada yine sistem Winchill'deki kullanıcılara bağlanıyor kimlerin katılacağını buradan seçiyorsunuz doğrudan. Tabii bu kullanıcılar nimetli olduğu için doğrudan bu kullanıcıların hepsine toplantı ajandası birlikte mail gitmesini de sağlıyor olacağız. Meeting object kısmında da bu toplantıya konu olacak dokümanları ve dosyaları seçiyor olacağız. Buradan search ettiğimizde yani herhangi bir doküman veya dosya seçebiliriz. Bu konularda bir toplantı yapacağımızı belirtiyorum. Bakımı dosyalarda eklenmiş durumda. Artık bu konularla ilgili bir toplantı yapılacak. Toplantı ajandasını işlenmiş oldu. Şimdi toplantı ajandasını artık oluştur dediğim andan itibaren sistem burada bir ajanda oluşturdu ve ilgili kullanıcılar da buraya dahil etti. Ben artık bu kullanıcılara doğrudan e mail gönderebiliyor olacağım. E tekrar toplantı e detayına baktığımızda burada gelen linkler tabii ki artık e doğrudan Winchill'deki linkler oldu. Artık yani ben bunlardan herhangi birine tıkladığım zaman e, Winchill'deki detay sayfasına ulaşıyor olacağım. Yani bu toplantı ajandası giderken toplantının hangi konularla ilgili olduğu doğrudan e, Outlook'taki toplantı kaydı içerisinde insanlara iletilmiş olacak. Diğer bir e, artısı ne olacak? E, bu linke tıkladığım zaman kez aynı şekilde bu toplantı kaydının detayına ulaşıyorum. Yani aynı zamanda sistemde Winchill'de ilgili proje altında meeting kısmında bu yapılacak toplantıların kayıtlarında sistem otomatik olarak burada oluşturmuş oluyor. Related object kısmına baktığımızda burada bu konularla ilgili bir toplantı yapılacakmış. Bunlar katılacakmış. Akabinde daha sonra toplantı dokümanları ajandası veya tutanağı şeklinde buraya e eklenebilecektir. Ee, yine meeting action item kısmında da bu toplantı yapıldıktan sonra alınacak aksiyonlar direkt buradan girilebiliyor olacak. Yani new action item toplantı sonrasında e, testleri tamamla. Örneğin böyle bir aksiyon almış. Bu işi toplantıya katılacak kullanıcılardan e, birisinin aldığını düşünelim. Bu işin görevlendirilmesi bu şekilde ve esayen edildi. Bu, bu arkadaş bunu aynı 29'una kadar yapıyor olacak. Diğer bir aksiyon alalım mesela. Bu da toplantı esnasında kararlaştırılmış ve çözülmüş. Örneğin Serdarmut bu işi e, çözmüş. E, bu işle ilgili bir deadline yokmuş. Toplantı esnasında konulmuş, halledilmiş e, bir konu. Finish dediğim anda doğrudan bakın bu çözülmüş. Bu kişiye esayen edilmiş ve buradan takip edilebilecek bir konu olarak bu toplantının altında artık yine action item serisi olarak burada tamamlanmış durumda. Şimdi yine bu toplantıyla ilişkili takip açısından şunu göstermekte fayda var. Örneğin bu parçanın bilgi sayfasına gittiğimizde yapmış olan tüm toplantıların detaylarını da görebilme şansı var. Yani bundan seneler sonrasında bununla ilgili yapılan bir toplantıyı bu toplantıya kimlerin katıldığını, toplantı tutanağını, toplantıda e, tanımlanmış olan action itemlar ve genel durumlarını takip edebilme imkanı da sağlamış oluyoruz. Minchill proje raporlaması konusunda birçok standart rapor sunduğu gibi aynı zamanda müşterinin de kendi ihtiyacına yönelik yeni raporlar hazırlayabilmesine imkan sağlar. Burada bazı rapor örneklerini görüyorsunuz. Örneğin Project Item Status Report, My Open Work, My Close Work, At Risk Work, Overdue Work, My Work Not Started, vesaire. Bunlar çok pratik bir şekilde direkt tıklayıp istediğim formatta yani CSV formatta var dışarıya almak istersen run edebileceğim raporlar. Bakın burada doğrudan açık işlerim görüntülüyor oldum. Ya da Project Item Status Report dediğimizde işte içine dahil olduğum projelerde aktivitelerde incomplete yani bitmemiş aktivitelerde due date'i işte 30 günden daha deadline'ı geçmiş olan e, üzerindeki taskları göster dediğimde direkt bana bunu rapor olarak sunabiliyor. Ya da tabi daha dinamik ve görsel olarak e, daha hoş görünen raporlar da almak mümkün. Burada örnek raporlardan biri özellikle mesela action item rapor diye bir rapor almışız. Bu rapor standart olarak tamamıyla kendi ihtiyacıma yönelik konfigür ettiğim bir rapor ve aynı zamanda ilgili grafikleriyle birlikte doğrudan çalıştırabileceğim bir rapor. Bunu tüm kullanıcıların ya da istediğim herhangi bir kullanıcı grubunun çalıştırabilmesini mümkün kılabilir. Bakın direkt görsel olarak grafikler, farklı chart tipleri seçebileceğim grafik örnekleri altta da bu listeler çıkmış durumda. Yani kişi bazlı görev dağılımı, termin durumları ve proje bazında görev dağılımı gibi farklı kategorilerde bu grafikleri alıyorum. Kişi bazlı görev dağılımlarına baktığım zaman işte örneğin A yıldırım kullanıcısının üzerindeki görevler dediğimde direkt oraya tıkladığım anda artık A yıldırım kullanıcısı üzerindeki görevleri aşağıda filtrelemiş oldu sistem. Direkt buradan actions export to list diyerek bunu istediğim formatta dışarıya dökebilme imkanım var. Mesela termin durumlarına göre termin aralığı 2 aylık, 3 aylık aralıklarla mesela 2015'in 12. ayı ile 2016'nın 2016'nın 2. ay arasında termini geçen hiç yokmuş. Ama işte baktığımızda 2016'nın 8. ay ile 2016'nın 11. ay arasında 101 tane termini geçen görev varmış. Mesela bunlar tıkladığım anda da aşağıda yine onlar listeleniyor. Proje bazlı olarak işte örneğin Jeep projesinde ya da Ford projesinde atıyorum. Burada listelenen görevleri de bana gösteriyor. Yine aynı şekilde buradan export diyerek dışarıya alabilme imkanı var. Bu ve buna benzer formatta birçok raporu kendim hazırlayabilirim. Aynı zamanda bunların rutin olarak istediğim insanlara mail ile bilgilendirme şeklinde iletilmesini de sağlayabilirim. Yani bu rapor formatı bir haftalık ya da işte birkaç günlük süre içerisinde bana rutin olarak mail ile gelsin. Ben direkt mail içerisine görüntüleyebileyim de deme şansınız var. Bunun için sadece yeni bir data monitörü oluşturmanız yeterli. Burada baktığınızda ekranda işte bu gelecek mail içeriğinin konusu, hangi formatta raporun gelmesini istiyorsunuz. İşte haftalık mı gelsin, günlük mü gelsin, ne sıklıkla gelsin, kime e e mail olarak gitsin, aynı zamanda kime CC olarak gitsin şeklinde bu data monitörü tanımlamanız mümkün. Rapor formatı tabi ihtiyacı özel olarak yeni rapor formatları rahatlıkla farklı kategorilerde sadece proje raporlaması değil diğer alanlarda da çok fazla rapor oluşturabilme esnekliği sağlayan bir sistem söz konusu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.